Aşağıdaki grafikler, Deniz'in sınıf arkadaşlarının sınav sonuçlarını gösteriyor. Birinci grafikte, sınavdan alınan sonuçla, o sınava çalışmak için harcanan zaman arasındaki ilişki verilmiş. Yatay eksende çalışma süresi ve dikey eksende sınav sonucu gösterilmiş. İkinci grafik ise, sınavdan alınan sonuçla, ayakkabı numarası arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Gerçekten enteresan bir araştırma. Kimin aklına gelirdi? Neyse, Ayakkabı numarası bu eksene, sınav sonucu da bu eksene yansıtılmış. İki grafik arasındaki ilişkiyi en iyi tanımlayan seçeneği seçmemiz isteniyor. Seçeneklere geçmeden gelin grafikleri yakından inceleyelim. Soldaki grafikte pozitif doğrusal bir ilişki görüyoruz. Buraya aynen bu şekilde bir doğru çizebiliriz. Ve bu aslında çok mantıklı. Bir sınava ne kadar çok çalışırsanız o kadar iyi sonuçlar alırsınız. Çalışmak için aynı zamanı harcayan kişilerden bazıları, diğerlerinden daha yüksek not alabilir. Fakat çalışma süresi ile sınav sonucu arasında kesinlikle bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Bu grafikte ise, açıkçası ben bir ilişki göremiyorum. Aynı ayakkabı numarasına sahip bazı kişiler çok iyi sonuç alırken, bazıları pek de iyi olmayan sonuçlar almışlar. Ayak numarası 40 olan birisi sınavdan çıkarken, 40 numara giyen başka birisi, A eksi ya da B almış. Bunun yanında bu noktalardan geçebilecek bir doğru çizmem pek de mümkün gözükmüyor. Hangi yönde ya da kaç tane doğru çizersem çizeyim, bu noktalarla bir trend yakalamam imkansız. Şimdi gelin seçeneklere geçelim. Çalışma süresi ve alınan sonuç arasında negatif doğrusal bir ilişki vardır. Bu doğru değil. Birinci grafikte pozitif doğrusal bir ilişki gözlemlemiştik. Daha çok çalışan, daha iyi sonuçlar alır. Negatif doğrusal bir ilişki, aşağıya doğru bir trend gösterir. Çalışma zamanıyla sonuç arasında doğrusal olmayan bir ilişki ve ayakkabı numarası ile sonuç arasında ise negatif doğrusal bir ilişki vardır. Bu da doğru değil. Doğrusal olmayan bir ilişkide, noktaların arasında bir doğru çekmek imkansız olurdu. Fakat bu grafikte, buraya rahatlıkla bir doğru çizebiliriz. Ve bu grafikte ise herhangi bir ilişki görmüyoruz. O halde bu seçeneği de elememiz gerekiyor. Çalışma süresiyle sonuç arasında pozitif doğrusal bir ilişki vardır. Evet, bu doğru. Ve ayakkabı numarası ile sonuç arasında bir ilişki yoktur. İşte bu seçeneği hemen işaretliyorum. İki grafikte de eşit kuvvette pozitif doğrusal trend vardır. Kesinlikle yanlış. Bu grafikte doğrusal bir ilişki yok. Doğru olan seçenek, üçüncü seçenekmiş.